Lan telefon çalıyor lan. Kim arıyor lan beni? Lan ben niye sinirlendim bu gaza geldim diyorum lan ya. alt tarafı telefon çaldı lan. Lan bu nedir ya? Allah Allah ya. Of of. Niye sinirlendim. Ne şük telefonu açayım ya. Alo. Alo. Ne oldu lan? Senin bu bir Cavidan'da çalışan vardı ya. Evet. Elime gelen bir bilgiye göre sattı seni. Ne diyorsun lan? Ne diyorsun? Ulan Cavit. Ulan. Demek beni sattın he? Ulan. Ulan beni yani, affet ben lan. Tamam. Bu habere verdiğin için. Sana teşekkür ederim. Ha bu arada bir iş var. Bu işte de para var. Eğer bu işi yaparsan sana 100 bin lira göndereceğim. Oo abi. söyleneymiş görev. Tamam söylüyorum. Bu Cavit'in annesi vardı. Biliyor musun? Evet. He. Git onun kafasına sık. Abi, bankadan asıkma. Yüz bin lira diyorum. Bak senin aldığın maaşının iki katı. Sen 30 bin lira maaş alıyorsun. Aylık. Ben sana bir öldürme yüz bin lira vereceğim. Daha ne istiyorsun? Tamam, yüz bin lira hoşuna gitmedi mi? İki bin lira ben ilimi böyle gereksiz satan kişiler tarafından ilimi kana bulamayı çok fazla uygun bulmuyorum ama eğer bunu da beğenmezsen gidip artık kendimi halledeceğim tamam abi sen bana 200 bini ver ben satayım yani öldüreyim satayım dedim ben güzel güzel, güzel. 300 bin lira ben şimdi sana yolluyorum sen gidiyorsun o kadar sıkıyorsun bana ihanetinin bedeni can almak ben ihaneti affetmem İhanet edeni acı çektiririm ama ilk önce sevdiklerini öldürürüm sonra da sıra kendisine geldiğinde de ona da daha büyük bir acı çektiririm <gülüyor> Ulan telefon çalıyor ya Acaba kim arıyor ya Alo Cavit Sanki kötü bir haberimiz var Ne oldu abi Anneni kaybettik Ne Kapat Ne olmuş lan Annemi Öldürmüşler Allah. Kim yaptı Allah? Bilmiyorum Hayatta En değer verdiğim Kişiyi öldürmüşler Allah. Yarın Cenazesi var İker Senden bir şey istiyorum Neyse Cenazeden sonra Anneme bunu yapanları bulacağız Gerekeni de Ben yapacağım Anlaşıldı mı? Tamam Başın sağ olsun kardeşim Başın sağ olsun. Eyvallah. Ben şimdi şu işlemleri falan alayım. Yarın da cenaze. <gülüyor> Ey değerli cemaat. Bugün burada toplanmamızın sebebi yerim Taşlere dün 19.30'da Hakk'a rahmetine kavuşmuştur. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal olsun. Ben de hakkımı helal ediyorum. O zaman mahrumun ruhu için elbette ya. Başın sağsın kardeşim. Maşın sağsın la Cavit. Eyvallah la Harif. Yav. Eyvallah hocam. Siz de geldiniz. Yenaziyi dua ettiniz. Ne demek evladım? Mahrum zaten kimsesiz. Senin de teklardan başın sağsın. He bu arada ücret ne kadardı? Hocam. Ücret vermeye gerek yok. Hocam. Benim de yeni bir içim rahat vermiyor. Ben gene bir şeyler vereyim size. Cık. Para mühim bir şey değil evlat. Hepimiz bir gün ölüp gideceğiz şu dünyada. Param bol olsa ne olacak? Param az olsa ne olacak? Hayatta... Olabildiğin kadar insanlara iyilik Yapman lazım Sevap En önemlisi şey bu İstersen senin altı tane Evin olsun istersen altı kasa dolusu paran olsun Ama senin sevabını olmadıktan sonra Diğer tarafta Cennete nasıl gireceksin Eyvallah hocam Allah senden razı olsun Ne demek evladım Başını sağsın tekrardan Eyvallah İlker, annemin katiliyle ilgili bir şeyler buldun mu? Bulamadım ama Sanki Kendi ayaklarıyla gelecekmiş gibime geliyor Ee Nasıl yani lan? Bunu yapan kişi Büyük ihtimalle Mezarda da rahat bırakmaz Annenin mezarına saldırı düzenleyebilirler Doğru diyorsun lan, o zaman bugün mezarda mı sabahlıyorsun? Aynen, bugün mezarda sabahlayacağız. Oraya gelendi onun adamları, biz de onları. Yani ondan kim olduğunu öğrenip, onları öldüreceğiz. Güzel plan. Kafan çalışıyor senin. Ne oldu? Ölmüş mü? Ölmüş. Güzel, güzel. Peki, gömdüreyim mi? eee gömmüşler ulan niye yöndürdünüz lan Bab yani çok fazla apartmadın mı bunu sen mi karar vereceksin lan He? gidin mezar yık baba günah ya ben yapamam ne babası lan ben senin baban değilim mafya baban değilim lan ben senin gölleri karıştırdın pardon Yapacaksın. Sana 30 bin lira veriyorum. Tamam. baş üstü. Ah, dalemin günah diyordun. 30 bin lira edince. <gülüyor> 30 bin lira deyince hemen yaptın he. Sen nasıl de kınlar değilsin? Sen <Gülüyor> neredeyim lan ben bu hoş gelme da canım burası bu yok lan kafa buluyorsun de ne kafa bulunuz lan zaten başım ağrıyor. şimdi sana birkaç sorumuz olacak seni kim tuttu bu söylemem bu gel beni öldürüyorsun Hı? İla kafana mı sıklam? Yok tamam tamam söyleyeceğim. He. Öleceğini duyunca hemen babanı sattın. Baban değil lan. Kim lan o zaman? İşte ben bir adam'a çalışıyordum. O adam da bu adama gönderdi beni. Ben de temiz parayı duyunca mezarı kırmaya geldim ama siz o sıra beni korundan vurdunuz. Ben de orada öldüm sanırım. Neyse lafı uzatma Patronun kimsenin Kemal Kemal şu beyaz bıyıklı He Hatta sen buna çalışır Ulan şerrefsiz Ulan Lan Cavit delirme lan acaba ben mi gidip bunu öldüreceğim Oğlum sakin tutmayın lan beni Abi beni bir yol üstü geçerken atarsınız ya He. sen şimdi seni savaşırız mı sonra? Nasıl abi? Ama söyledim. Sölersem sıkmayacağım dedim. Ya gerizekalı ben şimdi sana söylersem senin men o şerefe söylemeyeceğine nereden bileyim lan? He? Şerefsiz. Abi ne olur sıkma abi. Abi ne olur sık abi. Geberdi şerefsiz. Ben dışarıda bekliyorum. Sen şu planını uygularsan artık. Tamam. Lan Mehmet! Git bana bir çay yap getir ya. Tamam getiriyorum. Aferin lan çayı güzel yapmışsın. Afiyet olsun. Bak, bana bir şey oluyor. <gülüyor> Koy lan bu içine. Zehir. Lan senim ben. Lan sana kadar ekmek verdim lan. Para verdim lan. Seni onu açık karnına hep doyurdum Şerefsiz. eyvallah vallahi Mehmetim. Şerefsiz Ulan Ulan Şerefsiz Mehmet Heh. Şimdi gelelim bir mevzumuza Şimdi Bende bir ilaç var Tamam Bu ilaç Adamı beş dakika daha yaşatıyor Ama eğer ...beş dakika daha yaşamak istemiyorsan, şimdi burada sıkın kafana. Beş dakika daha yaşayacağım. Getirin, aç. İyi tamam, ama hareket edemeyeceksin. Konuş lan, öt. Başından beri ne oldu? Anlatıyorum. Senin şu ana kadar öldürdüğün kişiler, annenin kadili onlar değildi sen en intikamını aldın küçükken annesi babası ölen iki yaşındaki çocuk annesi babası öldükten sonra açlıktan o çocuk da öldü sen onun birinci katilini öldürdün işte ikinci katil ise çocuk felç geçirdi. O da susuzluktan öldü. Onun da annesi babası gitti. Üçüncüsü de o da birinin annesini öldürdü. Sen niye bana sardın lan? Onu anlat. Ne anlatayım? Senin baban benim küçükken ...babam öldürdü... ...ben de... ...babamın intikamını aldım... ...senle... ...senin annenin katili kimli ...kimdi biliyor musun? Kimdi? Urfa'lı ...konuşan... var ya... ...Ali diye bildiğin... ...aslında o Ali değil... ...Faruk... ...senin Ali diye bildiğin... ...kişi... ...şu an Ali mezarda... Ali'nin yerine geçti Numara yapıyordu Seni kandırdı İyi tamam Şimdi öyle bir <gülüyor> Yok ya Ben bunu kurşunla sıkacağım Üç acı olsun az Bu senin hakkın Eyvallah Lütfen yapma ne istersen veririm paramı istiyor nefes alamıyorum canım yanıyor kemiklerim ağrıyor sırtım ağrıyor başım ağrıyor başım ağrıyor yapma yapma <gülüyor>